Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte şu orasından burasından kablolar çıkan, bakır döşeme borularına sahip, tuhaf böyle uzaktan bakınca buz dolabına benzeyen ama şu ucundaki devrelerle elektriği iletebilen yüzeylere dokunduğunda patara diye çarpan eldiveni inceleyeceğiz. vicdansız eldiveni. Şimdi arkadaşlar vicdansız eldiven dedik Neden dedik zaten onu baştan anladık Şurada görmüş olduğumuz devre üstünden Bunun zaten detaylarını Tolga bize anlatacak arkadaşlar Daha sonra ona bağlanacağız Böyle bir 3 boyutlu yazıcının yardımıyla da Tamamen el yapım bu ürünü geliştirmiş Normalde bu ürün içinizde Iron Man'i izleyenler vardır arkadaşlar Iron Man filmin bir yerinde güçlerini kaybediyor ya O güçlerini kaybettiği yerde böyle kafaları tutup çarptığı eldiven bu eldiven işte Tolga kasmış, çalışmış, etmiş, didilmiş ve aynısını yapmış bize de ne düşer? Denemek düşer Şimdi hemen lafı fazla uzatmadan başlıyorum arkadaşlar Şimdi aletin şu kısmında bir pil yuvası var arkadaşlar Oraya bildiğiniz standart şu pilimizi alıyoruz Devremizin kapalı olmasına çok dikkat ediyoruz Allah muhafaza Vallahi maymun olur Ben yine de şu eldivenleri takayım Maymun oluruz deyince bana bir korku geldi Şimdi eldivenlerimizi taktık Eldivenlerimizin özelliği de şu arkadaşlar Elektriği geçirmiyor tabii ki de Alete de zarar vermeyecek bir şekilde yerleştiremiyoruz Aha taktım Devre kapalıyken bu eldiveni elimize 10 derece dikkatli bir şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Şu an ortamımız hazır arkadaşlar. Şurada bir tane ahşap getirdim. Bu ahşap bildiğiniz gibi elektriği ileten bir şey değil. Bir de şurada benim oğlanın topunu sizin için muhteşem bir canavara dönüştürdüm. Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Aletin üzerinde şurada bir 01 devresi var. Bunu şimdi ben Rabbime sığınarak açtım. Bunu açtığım zaman içeride bir tane kırmızı led var. Onun biraz şarj olmasını bekliyorum. Evet şu an kırmızı ledim yandı. Olayı size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın yüzünüzü fazla yanaştırmayın. Hem şuca şu hem de şuca. Şu Siz olayı anladınız. şurada elektrik var. Allah muhafaza bu birine çarparsa. Gayet güzel bu arada şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu eldiveni biz böyle programladık bunlar bizim web logosu Şimdi arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi şurada bir tahtada deneyin bakın hiçbir şey olmuyor Neden? Çünkü tahta elektriği iletmiyor Peki Alüminyum ile kapladığım topa yaparsam ne olur? Bu elektrik insanı öldürmüyor Tolga'nın bizi anlattığına göre Hatta kendisi diyor ki ben bu devreyle çarpıldım abi diyor sorun yok diyor ama O elektrik elektronik işiyle uğraşıyor bilirsiniz Bu tarz arkadaşlarımız çarpılmaya genelde alışıktır Ama ben o ekipten değilim Biz batarya kokusuna alışırız Bizim sektör biraz farklı Sıksıyor mu lan bu? Kafası olarak düşünürseniz, ben gelip böyle bunu tuttuğum anda şu an kırmızı led'imiz söndü. Bu demek oluyor ki aletin şarjı bitti. Ben bunu bir muzda denemek istiyorum. Muz acaba iletken mi? Hemen bakıyorum. İyi, muz iletken değilmiş. Şimdi arkadaşlar aleti limonda deniyorum. Hatırlar mısınız limoncular vardı? Limon da iletken değil Şansıma buzdolabında ha karantinanın bilmem ne zamanında aldığımız Kenarda unutulmuş bir adet tarihi geçmiş sucuk buldum Lan bu sucukların da bizden çektiği nedir ya Şimdi sucukta deneyeceğim Sucuğu çarptı Sucuğu pişiriyor E çok kötü koktu Şimdi arkadaşlar biz denemelerimizi yaptık İsterseniz gelin Tolga'ya şimdi gidelim Bu elde ve Nikki bir soralım Nasıl yapmış nasıl etti? Tolga öncelikle hoş geldin abi videomuza Zaten seni biz bayağıdır takip ediyorduk aslında abi Hani tekrar hoş geldin diyorum videomuza Hoş bulduk abi Abi nasıl yaptın bu aleti nedir bu Ben en çok şunları anlamadım Bunlar şekil mi abi bu tırtırlar Aynen bu aletin çoğunluğu aslında birazcık şekil Filmde böyle bir görsel bir şekil yapmak için Oralara böyle heatsink falan koymuşlar ama Mesela kullandığım devrede ekstra bir ısı çıkmadığı için ortaya onları böyle üç boyutlu baskıdan çıkarıp oraya çaktım. Bunun ısıyı dağıtması için zaten sanki plastik olmaması gerekiyor değil mi? Şu an. Kesinlikle, metal <gülüyor> olması gerekiyor. Bu ne abi fotoflash? O tek kullanımlık fotoğraf makinelerinin içinde olan kapasitörlerden bu. Eski tip şarj ediyorsun ve daha sonra bir anda flaşı patlatmak için çok yüksek bir akımı bir anda boşaltabiliyor. Zaten hmm. onu kullanamayız. Şu an boşaltmaz değil mi ben bunu? <gülüyor> Dürüp dururken boşaltmayı var mı abi? Burada? Eğer dikkatli olursan ve son şarjdan sonra oradaki iki kontağı bir şey değdirdiysen şu anda boş demektir. Ama yine de dikkat et. Bence çarpımı... Ne yapayım <gülüyor> abi? Şurada atayım <gülüyor> Eyvallah. Peki abi şuradaki bakır çerit mesela niye bu buzdolabı gibi böyle düz gelemiyor muydu bu? Onların hepsi görsel. Şey aslında orada fonksiyon olan şeyler. O üstündeki devre kartı ve altta avucun içinde iki tane kontak noktası var. Aslında evet. fonksiyon olan evet. kısımlar ondan ibaret. Evde şimdi yapmak isteyen yapmayın tabii de. Birisi olursa yani, ama gerekli güvenlik önlemlerini alıp konuda bilgisi olan biriyle birlikte yapsınlar. Biz mesela öyle yaptık arkadaşlar. Yani bir ha, mesela atıyorum, bir bobin gibi Tesla bobini gibi bu dokundurduğum adam sıçrar mı ya da no yanar mı ne no olur yani? Bununla yaklaşık olarak 320 voltluk bir akım üretebiliyorsunuz. <gülüyor> <Şu güzel> <gülüyor> <dedik>. <gülüyor> <gülüyor> Yani atıyor. Ben daha önce çarpıldım. O yüzden biliyorum. Yani bunu test ettin mi abi kendin Hayır hayır. Şimdi <gülüyor> değil. Seneler önce çarpıldığım için aynı devreyle başka bir proje yapıyorduk kardeşimle. Yine evet. 320 ile mi çarpıldın abi? <gülüyor> Aynen 320 ile. Bayağı güzeldi. 3 aşağı 5 yukarı bir maliyet çıkabiliyor mu abi bundan? Şu kadar yaptım diye. Ne Aşk. kadar saatini aldı? Birkaç günümü aldı. Onun dışında aslında malzemeler çok çok ucuz. Yani tam bir fiyat veremiyorum. Eyvallah abi teşekkür ederim. Biz senin kanalını da ilgili takip ediyoruz. Ayrıca arkadaşlar Tolga'nın kanal linkini de açıklama kısımda bıraktım. Kendisine oradan ulaşabilirsiniz diyorum. Teşekkür, teşekkür ederim abi. Ben sana bunu en kısa zamanda nasıl kargolayacağım kısmını düşüncem abi. <gülüyor> abi böyle güzelce bir şeye sar. Aynen öyle Bu. yapacağım. Bir de kutu gibi bir evet. şey ayarlarım abi. Ondan sonra sana kargolarım. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim videomuza katıldığın için. Görüşürüz. Çok iyi bak Ay, kendine. Abi Eyvallah. görüşürüz. Ve arkadaşlar böylece artık videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte Tolga'nın elemi göz doğru olan şu eldiveni inceledik. Sizlerde videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz ya da böyle değişik fantastik fikirleriniz varsa bizlerle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. Başka bir webtekno videosu da görüşmek üzere hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza Tolga bunu silikonu koptu ya abone olabilirsiniz. <gülüyor>